Yine hava esiyordu, yaz bitiyordu ve rüzgarlar daha sık esmeye başlıyordu. Telefonum sabit durmuyor ki. Rüzgar kardeş biraz yavaş olur musun? Allah için ya. Telefon titiyorlar. Geri duyuruda bulunmak istiyorum. İnşallah telefonum sabit kalırsa. Çünkü müzgar fena vuruyor. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizleri böyle bir mazayla baş başa bırakmak istiyorum birkaç saniyelik. Evet geri geldim. Şimdi video gelmiyor kaç gündür. Haberim var. Çünkü sizler için uğraşıyorum. Öğren kalsın modeli sizlere ders çalışma programları çıkarttım Bu programa uyun ama Yaklaşık 5 dakikada konuşuyorum Rüzgardan dolayı birkaç aksaklık oldu Bu sefer de videoyu başlatmayı unutmuşuz İyiyim tamam Herkese selamlar için arkadaşlar Bugün sizler için 5 gündür uğraştığım programları çıkarttım Onlar hakkında biraz bahsedeceğiz Onları indirmek için açıklama kısmında linklerini bıraktım. Oradan indirebilirsiniz. Arka planlarına bakabilirsiniz böyle bir kaç saniye mükemmel. Yani çok hoş değil mi şu an? Peki, tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar videomuza geçelim. Şimdi yapmış olduğum bu programlarda konuların öğren kalsın modelli soru sayıları belirledik. Minimum soru sayıları bu belirlediklerimiz. Siz kendi isteğiniz doğrultusunda bu soruların sayılarını arttırabilirsiniz. Arttırmaktan hiç çekinmeyin. Yani. Arttırmanızı da öneririm şahsen. Şimdi burada sizin öncelikle kendinizin bir haftalık bir programı olması lazım. Bu programın içinde mesela patatesi 4 ders çalışacaksınız diyelim. Şimdi i̇şte matematik, fizik, biyoloji, Türkçe çalışacaksınız diyelim. Burada benim yapmış olduğum programda öncelikle haftanın konularını belirleyeceksiniz. Ki zaten sırasıyla gidiyor. Bu program öğren kalsın modeli bir program. Şahin hocamızın da yapmış olduğu program. Hani ben diğer derslere de ekleyip sizler için uğraştım ve bunları çıkarttım. Şimdi bu programları yaparken öncelikle haftalık belirleyeceksiniz zaten. Vektörler diyelim bu hafta çalışılacak. Orada 40 soru yazıyor. Siz derece istiyorsanız veya konuya çok hakimseniz soru sayısını arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama o soru sayıları minimum soru sayıları. Lütfen o soru sayıların altına düşmeyin. Üstüne çıkabilirsiniz. Ama kesinlikle altına düşmeyi hiç önermem. Mesela diyelim orada vektörleri belirledik biz. Vektörlerden işte bu hafta 40 soru çözülecek diyelim minimum. Palatisi diyelim işte vektörler korusunu çalıştım 40 sorusunu çözdüm. Okey, sonra ikinci hafta soru sayısı azalıyor, arada dinlenmeler var. Bunun sebebi öğren kalsın, hani konuyu tekrar çalışmayarak sorularla pekiştirme seansı olacak bu. Sizler için de çok iyi olacak. Bunu uygulayınca siz de göreceksiniz ki sorularda baya bir ileri. Konuları artık unutmayacaksınız olacaksınız ve bu sizin baya bir işinize yarayacak. Diyelim matematik temel kavram var, 40 soru. Paralisi günü çalışacağım onu da. Hafta içinde başka bir gün matematik çalışacaksam, bu size vermiş olduğum çetelerin ikinci konusunu da birinci haftaya Hani. Haftaları siz kendinizde hızlandırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yavaşlayıp hızlandırmak. Bu çeteliler toplamda 5 aylık çeteliler. Yani bunun sonucunda 5 ayınızı görebiliyorsunuz. TET kısmı için 5 ay biraz fazla. Onun için haftada 2 konu, 3 konu vesaire eritebilirsiniz. Hiç geri çekilmeyin çünkü artık YKS adaysınız. YKS adaysanız biraz hız önemli. Ve konuları iyi oturtmanız gerekiyor. Ciddi anda güzel oturtun. Verimli çalışın. Eğer bir ders çalışma programınız yoksa hemen şuradan veya şuradan Ders çalışma programı yaptığım bir tane video vardı. Oraya gidip onu izleyebilirsiniz. Size birkaç önlerde bulundum ve örnek bir ders çalışma programı da yaptım. O programı kendinize göre ayarlayıp kendinize bir program çıkartabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım söylediklerim, yaptıklarım aşağıda indirerek ulaşabilirsiniz onlara da. işinize yarayacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.